Merhaba arkadaşlar bugün 28 Mart tarihinde meydana gelecek olan Merkür-Jüpiter kavuşumundan bahsedeceğim. E, bu aralar tabii ki özellikle Mart ayı boyunca çok keyifli şeylerden bahsedemedik ne yazık ki. E, böyle bir günü bulmuşken sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz Mart ortasında koç burcunun 14 derecesinde Jüpiter şiron kavuşumu yaşanmıştı Şimdi ise yine buralara yakın bir derecelerde 18 derecede Koç burcunun 18 derecesinde Merkür Jüpiter kavuşumu yaşanacak Tabii Merkür aynı zamanda şironu da yakın bir kombinasyonda olacak yavaş yavaş artık şiron ve Jüpiter'in birbirlerinden uzaklaşmaya başladığı başladı bir açı söz konusu ama halihazırda yine kavuşum etkisindeler bu bu alan e, hareketleniyor. Yani Mart ortasında özellikle içimizde yara açan, içimizi bunaltan, sıkan, daraltan konulara dair e, güzel çözüm yolları yakalayabileceğimiz bir e, süreç tetiklenecektir Mart sonunda. Özellikle tabi e, Merkür'ün balık enerjisinden çıkıp koç enerjisiyle beraber daha direkt, daha doğrudan, daha sonuç odaklı, daha cesur, daha cüretkar iletişim tarzı benimsediğimiz ve niyetlerimizin daha keskin ve net olduğu ve ee, aslında çok da grilere yer olmayan bir e, durumun içerisinde olduğumuzu hatırlatan bir süreç biliyorsunuz Jüpiter'in e, geçtiğimiz yıl koç burcu transiti ile beraber başlayan süreçte Jüpiter Koç burcundayken özellikle hızlı olan acele eden e, sonuç odaklı olan Karşısına çıkan fırsata bazen bir avcı gibi yaklaşan ki koç burcunun arketipi bu şekildedir. E, kişilerin aslında şansları yakalayabileceğinden bahsetmiştik. Yani e, Jüpiter balık enerjisindeki gibi oturup sezgisel mesajlar beklemek yerine koç enerjisini aktive etmemiz gerekecekti. Şimdi ise burada özellikle Merkür'ün de e, bu e, ikiliye eşlik etmesiyle beraber bu konuya dair parlak fikirler yakalayabiliriz. Yani evet karşımızda bir şans var. Evet daha iyi bir döneme doğru gidiyoruz belki bir bakımdan daha şanslı hissedeceğimiz, daha iyi bir ruh halinde olacağımız, zihnimizin artık rahatlamaya başlayacağı, belki hayatın bize çeşitli sürprizler getireceği, bolluğun, bereketin hayatımızda olduğunu hissettirecek şükredilecek bir takım şeylerin olduğunu aslında hissettirecek bir yerleşimdir. Ve bununla ne yapacağız, bununla nasıl aksiyona geçeceğiz, bunu nasıl değerlendireceğiz gibi konularda aslında bu kavuşum tarihi itibariyle parlak fikirler çalışacaktır. Özellikle Merkür-Jüpiter kavuşumuyla beraber gerçekten bu günlerde, bu saymış olduğum günlerde çok güzel ilham <gülüyor> alabilirsiniz. İlham perileri gelebilir, aklınıza çok parlak fikirler gelebilir hayatınıza dair özellikle koç burcunun e, temsil edilmiş olduğu evler için e, söyleyeceğim. Biraz sonra yükselen burçlara göre teker teker birer cümleyle de hangi alanda yaşayacağınızı belirteceğim bu etkiyi. E, bununla birlikte aynı zamanda tabii ki Burada Jüpiter bir enerji büyüttür. Eğer haritanızda sert etkiler varsa, konuşulması gereken, tartışılması gereken hususlar varsa bunlar da büyüyecektir, tartışılacaktır. Uzun zamandır halledilmeyen ama arka planda sistemi sürekli yavaşlatan hangi konu varsa buna dair de aslında bir takım gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Mart ortasında evet Jüpiter-Şiron kavuşumuyla aslında büyük bir şifa enerjisine merhaba dedik ama tabii şifa enerjisinin çalışması için önce derin bir yaranın açılması da gerekebiliyor ki zaten hepimizin içinde derin bir yara açıldı ne yazık ki. Buradan sonra artık yani bu yarayı özümsedikten sonra bu yara evet benim yaram bunu kabul ettikten sonra bunun tabii ki bir sindirilme süreci vardı arkadaşlar ve artık o sindirilme sürecinin tamamlanmasıyla beraber tamam elimizdeki veriler bunlar, sahip olduklarımız bunlar, hayat bana güzel şanslar da getiriyor. Bundan sonra ben nasıl ilerleyeceğim noktasını artık biraz daha akıl mantık e, perspektifinden bakmaya başlayacağımız bir süreç. Özellikle eğitimle alakalı yargısal konularla ilgili yeni anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler, kontratlarla ilgili oldukça şanslı bir süreçtir. Bununla beraber yolculuklar, seyahatler e, bilhassa kısa mesafeli seyahatler, tabii yurt dışı seyahatleri de olabilir Jüpiter'den mütevellit. E, aktif olabilir. Buradan güzel şanslar elde edilebilir. Coşkunun, sevincin, neşenin, bolluğun daha yoğun bir şekilde hissedileceği bir süreç olacaktır. E, yine e, konuşmalarımız ne kadar direkt doğrudan aceleci olsa da daha hoş olabilir arkadaşlar. Güzel insanlarla tanışılabilir. Farklı çevrelerden, farklı şehirlerden, farklı ülkelerden ve e, hayat görüşleri Önden insanlar büyük katkı sağlayabilir birbirlerine. Bununla beraber ticari anlaşmalar, bilhassa uluslararası anlaşmalar noktasında da aslında şanslı etkileşimlerin olabileceğini düşünüyorum. Aslında bir pozitif enerjinin, bir hoşluk halinin hakim olacağı bir süreç etkili olacak. Yine sözlerimizin çok daha önemli olacağı. Ee, güzel görüşmelerin, tatlı görüşmelerin, konuşmaların e, yaşanacağı, özellikle yazarak e, hayatını idame ettirenler için harika bir etkidir. Gerçekten çok güzel, çok yaratıcı kelimeler, cümleler bulunabilir arkadaşlar. Ee, yine dediğim gibi iş kontratları adına, seyahatler adına, yeni insanlar ve yeni insanların bakış açılarını keşfedebilmek adına, arkadaşlarla, dostlarla keyifli zamanlar geçirebilmek adına da harika etkiler getirecektir. Ee, yine eğitim hayatınızla alakalı bir hobiniz olabilir, öğrenmek istediğiniz bir e, konu olabilir, yeni bir kursa yazılmak, sınava hazırlanmak, bununla alakalı araştırma yapmak gibi temalarda da aslında oldukça pozitif çalışacağını düşünüyorum. Şimdi haritaya baktığım zaman e, burada aslında Vertex'in de bu kavuşuma çok güzel bir desteği var. Yani e, bu dönemde karşınıza çıkan bir şans, bir teklif, bir iş teklifi olabilir. Yeni bir insanla tanışabilirsiniz, size bak çok iyi bir haberim var, çok iyi bir teklifim var diye birisi gelebilir veya işte gerçekten size de çok iyi hissettirecek arkadaşlıklar, dostluklar kurulabilir bilemiyorum. Dediğim gibi biraz sonra evlere göre değişecektir etkileşimler. Buradaki vertexin etkisi aslında şunu söylüyor. Bu işte kaderin bir ee, cilvesi var yani kaderin bir etkisi var ama... Senin adım atman gerekiyor, senin bunu değerlendirmen gerekiyor. 60'lık açıyla beraber yani sen aksiyon alırsan, sen karşına çıkan bu fırsatı değerlendirirsen bunda büyük bir hikmet vardır, nimet vardır. Ama değerlendirmezsen de tabii ki bu fırsatı kaçırabilirsin dediği bir yerleşim. Bununla beraber da aslında bu kavuşuma etki ediyor. Bir yandan da şunu keşfedebiliriz. Yani içimizde bizi mutlu eden, bizi coşturan, bize iyi hissettiren, o iyilik halini sağlayan, o coşkuyu sağlayan durum ne? Ee, konu ne? Bunu keşfedebiliriz. Bununla alakalı da aslında ilham gelebilir. Yani arkadaşlarınızla vakit geçirdiğiniz zaman Böyle hissettiğinizi keşfedebilirsiniz. Yeni birisiyle tanışırsınız. O kişinin size çok iyi geldiğini hissedebilirsiniz. Gibi alternatif tabii ki yorumlar çoğaltılabilir. Ee, burada o kalbinizdeki coşkuyu alevlendiren konu her neyse. Onunla alakalı aslında bir takım fırsatlar gelecektir. Ki Mart ortasında dediğim gibi sıkıntısını, yarasını yaşamış olduğunuz bir konuyu şifalandırmak adına da çok daha akılcıl çözümler bulunabilir gibi gözüküyor. Şimdi Palasında buraya bir kare görünümü var. Aslında... Yani stratejik olayım derken, profesyonel yaklaşayım derken, duygularımı çok fazla göstermeyeyim, içimdeki bu coşkuyu, bu heyecanı çok fazla belli etmeyim derken orada bir gerilim de yaşanabilir. Yani burada bir dizginlemeye çalışmak hali de var. Belki birçoklarımızın inşallah öyle olur. Yorumlara da yazarsınız. Çok güzel fırsatlar karşısına çıkacak ama bununla ne yapacağını bilemeyecek. Yani e, bundan sonra bu olaya nasıl profesyonelce veya nasıl mantıklı bir zeminden bak, bakacak. E, bu coşkunluk hali de bazen tabii ki negatif tesirde de edebilir arkadaşlar yani insanları korkutabilir. Kontrolü elden kaybetmek veya stratejik olmayı bırakmak, politik olmayı bırakmak sizi korkutabilir. E, bu coşkunluk halini deneyimledikten sonra. E, dolayısıyla bununla alakalı da bir takım iç e, çekişmelerin yaşanabileceği güvenlik alanının biraz e, sınırının zorlandığı bir durumu da aslında içeriyor. E, evet, bu şekilde ee, bu etkileşim esasında zaten haftalık yorumlarda bahsetmiştim. Artık Mars Yengeç Burcu'na geçti. Yine 30 Mart tarihinde çok güzel bir etkileşim var. Eğer fırsat olursa ona dair de bir video çekerim ama zaten haftalık yorumlarda bahsetmiştim. Yani Mart sonu da oldukça aktif bir e, dönem. Yani Mart ayı gerçekten her günüyle bizde nefes aldırmadan ilerledi ve artık onu sevgiyle uğurlamak istiyoruz. Ee, Nisan ayında da biliyorsunuz artık tutulmalar döngüsü başlayacak. Şimdi yükselen burçlara göre baktığımız zaman yükselen koç burçlarının bu kavuşumu birinci evde yaşayacaklarını görüyoruz. Özellikle kendinizle alakalı bir şeyleri değiştirmenin gerekli olduğunu artık Belki fiziksel anlamda kendinizde beğenmediğiniz, kendinizde kusur bulduğunuz veya yaklaşımınızda hatalı gördüğünüz bir takım konular vardı. Bunlara dair artık e, çok güzel haberler alabilirsiniz. Güzel iş teklifleri karşınıza çıkabilir. Güzel tanışmalar da yaşayabilirsiniz. Bakış açınızda değişimler de olacaktır. Vizyonunuzu genişlettiğiniz zaman aslında kendinizdeki o tıkanıklığı çözmeye başlayacağınız ve gerçekten sizi bir hayat boyunca coşkun tutabilecek o amaç, o ideal her neyse buna dair ilerlemek için Belki de bazı kalıplardan çıkmanın gerekli olduğunu, özellikle ailesel kalıplardan çıkmanın gerekli olduğunu fark edebilirsiniz. Boğa burçlarına gelecek olursak arkadaşlar, Boğa burçları 12. evlerinde yaşayacakları için tabii ki tam olarak ne olduğunu keşfedemeyebilirler ama özellikle içsel anlamda, manevi anlamda büyük bir rahatlık, büyük bir huzur veya geçmişte kapatılmamış hesaplar, kitaplar varsa buna dair yüzleşmeler belki geçmişteki bir konunun hesabı, kitabı, yüzleşmesi. Aynı zamanda tabii ki burada bir takım konuşmaların da yaşanacağını ve bu konuşmalarda profesyonelce davranılmaya çalışılacağını da görüyorum. Ama burada artık sizi yaralayan, sizi üzen. İçinizde dert olan konuları konuşmak için de harika fırsatlar yakalayacaksınız. Rüyalarınıza çok dikkat edin. Karşınıza çıkan hiçbir cümleyi, hiçbir söz bu dönemde asla e, gereksiz veya yersiz değil. Mutlaka bir mesaj barındırıyor olabilir. İkizler burcuna geldiğim zaman, e, İkizler burcunun 11. evinde yaşanacak bu kavuşum, özellikle tabii burada yeni bir ideal, yeni bir hedef, yeni bir yol kariyerle alakalı olabilir yeni bir sosyal çevre. E, hedefler için yeni bir e, yöntem belirlemek. E, uzun zamandır savrulduğunuzu düşünüyorsanız yani hedeflerim, hayallerimle alakalı hiçbir şey yapamıyorum. E, sanırım istediğim gibi ilerlemeyecek. Sanırım hayal ettiğim gibi olmayacak. Dediğiniz konular varsa veya sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla alakalı ki siz arkadaşlıklara çok kıymet verirsiniz. Yara aldığınız konular varsa işte bunların hepsini şifalandırabilecek belki yeni bir sosyal çevre, belki Yeni bir hedef, yeni bir hayal, yeni bir heyecan ki 11. büyük şanslar evidir. Aynı zamanda büyük paralar evidir. Güzel kazançlar da elinize geçebilir kariyer gelirlerinizden. Yine toplum önündeki e, duruşunuzla alakalı hak ettiğiniz terfi alabilirsiniz veya çok güzel bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. Bununla alakalı bir teklif alabilirsiniz sevgili ikizler burçları. Yengeç burçlarına geldiğimde ise yengeç burçlarının haritasının tepe noktasına yani ben bundan sonra kariyerimde geleceğimde hangi yöne ilerlemek istiyorum noktasında yaşamış olduğunuz sıkıntılarla alakalı. Öyle güzel teklifler alabilirsiniz ki özellikle üstlerinizin belki de dikkatinden kaçmadı yaşamış olduğunuz bu durum ve size çok güzel bir teklifle gelebilirler. Alternatif çözüm yolları bulunabilir. İş arayışı içerisinde olan yengeçler varsa iki işle aynı anda Karşı karşıya kalabilir iş teklifiyle hatta seçenekler arasından tercih yapmak durumunda kalabilir. Bununla beraber tabi evlilik gündemi e, toplum önünde daha çok insanların dikkatini çekmek, sözünüzün daha etkili olması gibi temalarda ön plana çıkacaktır yengeçler. Aslan burçlarına geldiğimde aslan burçları için artık yeni bir yol aç açılıyor arkadaşlar. Aslan burçları uzun zamandır e, zorlu deneyimler yaşadılar. Şimdi ise artık yeni bir sistem, yeni bir inanç. Yeni bir yolculuk arayışında var. İşte burada birçok Aslan Burcu için gerçekten e, real anlamda bir yolculuktan bahsedebiliriz. Çıkıp çok uzaklara gitmek isteyebilirsiniz. Yurtdışı gündeminiz olabilir. Yine akademik kariyerinizle alakalı çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bilhassa eğitim hayatı veya sınav gündemi olan Aslan burçları için konuşuyorum. Bununla beraber ruhsal bir yolculuk da olabilir bu. Bu ruhsal yolculukta kendi mentorunuzu bularak aslında bu. E, bu geçtiğimiz iki yıl boyunca yaşamış olduklarınızın nedenini sorgulamaya başlayabilir ve çok güzel geri dönüşler alabilirsiniz sevgili aslanlar. Başak burçlarına geldiğim zaman başak burçları için mali konularla alakalı yaşanmış olan krizler, borçlar, ödemeler, alacak verecek işleri, insanlardan beklenen desteklerin gelmeyişi gibi temalarla alakalı. Artık muhteşem bir çözüm. Evinize toplu bir para geçebilir sevgili başaklar. Görünmez bir destek alabilirsiniz. İçinizde büyük bir aşk, büyük bir coşku ile beraber aslında bu yaşanan sürecin belki de kendi kendinize bir takım şeyleri idame ettirebilmeniz için yaşandığını fark ettirecek detaylar karşınıza çıkabilir. Bu noktada büyük destekler göreceksiniz. Destek görmeseniz bile aslında bu işin içinden nasıl çıkabileceğinizi keşfetmeye başlayacaksınız. İçinizdeki o cevher ve potansiyeli ön plana çıkaracağınızı söyleyebilirim. Terazi burçlarına geldiğim zaman, terazi burçları bu etkileşimi 7. evlerinde yaşayacaklar. E, i̇kili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, eş, ciddi bağlantılar ve e, bağlar noktasında yaşanacak. Burada özellikle tabii ki e, evlilikle alakalı, özellikle Mart ortasında veya ortaklıkla alakalı, içinizde uhde kalan, yara olan bir konuyla alakalı, harika bir e, yol açılabilir. Evlilikte bir şifa sürecine girebilirsiniz. İlişkiniz şifalanmaya başlayabilir. Yalnız olanlar için özellikle yeni bir ilişki gündemi e, söz konusu olabilir. Hatta birden fazla partnerin kapınızı çalması ve sizin de e, bu durumdan hoşnut olmanız ama bir şekilde kafanızın karışması da söz konusu olabilir. Bu noktada özellikle gelecekle alakalı toplumsal duruşunuz ve imajınızla alakalı daha profesyonel olanı tercih etmek isteseniz de ciddi anlamda kriz yaşayacağınız ve bu e, coşkuyu e, durdurmakta zorlanacağınızı söyleyebilirim yeni iş ortaklıkları yeni anlaşmalar yeni bağlantılar Hatta açılabilecek yeni davalarla alakalı da gündemler söz konusu olabilir akrep burçlarına geldiğim zaman akrep burçları özellikle geçtiğimiz süreçte iş hayatları gündelik rutinleri sağlıklarıyla alakalı ciddi sınavlardan geçtiler Şimdi ise burada yaşanan o iş sıkıntılarından sonra Aslında ciddi bir şifalanma süreci söz konusu olacak. Eğer iş problemi yaşayan akrepler varsa bu noktada özellikle yeni iş başvurularında mutlaka bulunsunlar. Hiç ummadıkları yerlerden güzel teklifler karşılarına çıkabilir. Bununla beraber iki iş aynı anda yürütmek günlük hayatın akışını severek isteyerek aslında o yoğunluğun içerisine girmek gibi durumlar söz konusu olacaktır. Sağlık sorunları yaşayanlar da şifalığı bir takım durumlardan geçeceklerdir diye umuyorum. Yay burçlarına geldiğim zaman ise yay burçları. Bu etkileşimi 5. evlerinde yaşıyor. Birçok yay burcu için aşk var demiştim zaten geçtiğimiz hafta. Gerçekten çok coşkulu hissettirecek. Müthiş derecede iyi hissettirecek. Uzun zamandır çok zorlu sınavlar veriyorsunuz. Ailenizle alakalı, sorumluluklarınızla alakalı. Belki de evliliğinizle alakalı. Şimdi ise o içinizdeki coşkunluğu artıracak. O içinizdeki maceracı ruhu artıracak. Yeni haberler, yeni teklifler, tanışmalar, görüşmeler karşınıza çıkabilir. Bu tabii ki Bazen risk alma eğiliminizi de arttıracaktır. Yani parasal anlamda da risk almak isteyebilirsiniz. Hayatın biraz tadını çıkarayım isteyebilirsiniz. Bu gibi gündemlerde. Tabi natal haritanızda sert etkiler yoksa değerlendirilebilir. Aynı zamanda çocuk bekleyen yay burçlarının belki de ikiz bebek dünyaya getirme ihtimali dahi veya bunun haberini alma dahi söz konusu olabilir. Oğlak burçlarına geldiğim zaman ise oğlak burçları bu etkileşim 3. evlerinde yaşıyor. Yani ben kendimi ifade edemiyorum, ben kendimi anlatamıyorum, niye böyle oluyor, niye en yakınımdaki insanlar beni anlamıyor veya ben kendimi anlatamıyorum diye düşündüğünüz konularla ilgili muhteşem bir çözüm. Artık biraz daha olaylara geniş bir açıdan bakmaya başlasanız daha iyi olacağını fark edeceksiniz. Çevrenizi biraz daha genişletin. Hep aynı kişilerden aynı beklentilerle ilerlemeye çalışmayın. Bunu fark edeceksiniz. Özellikle çevrenizi genişleyebilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kısa mesafeli seyahatler size çok iyi gelecektir. Bir yerlerden beklediğiniz belge, kağıt, evrak varsa bununla alakalı da aslında önemli gelişmeler söz konusu olabileceği gibi. Yeni iş görüşmeleri, sözleşmeleri, anlaşmalar, araç alımı, satımı gibi gündemlerde karşınıza çıkabilir. Kova burçlarına geldiğimizde kova burçları e, bu etkileşimi üçüncü evlerinden alacaklar. Aslında biraz önce oğlak burçlarını anlatmış olduğum şey kova burçları için geçerliydi. Umarım oğlak burçları henüz çıkmamışlardır. E, oğlak burçları bu kavuşumdan dördüncü evlerinden etki alacaklar arkadaşlar. Dolayısıyla yine aslında çevresel ilişkileriyle alakalı olsa da şu an oğlakları anlatıyorum. İyi ki buralara e, kapakta koymadım. Lütfen yorumlarda kızmayın bana. Buraları kesmek de istemiyorum. Bir an evvel video yüklemek istiyorum. Oğlak burçları için şunu söyleyebilirim. Taşınma, yer değişimi, evle alakalı sorunlar, aile büyükleriyle alakalı konularda çok güzel çözüm yolları bulunabilir. Özellikle aile büyüklerinin devreye girerek sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışması gibi ihtimaller de var. Daha geniş bir eve çıkmak, daha geniş bir yerde yaşamak, ruhen daha huzurlu hissetmek gibi temalarda şanslı hissedeceksiniz. Kova burçları açısından evet üçüncü evlerinde alacak e, kova burçları bu etki dediğim gibi iletişim sorunları aslında olak burçlarını anlatmış olduğum kısım sizin için geçerli. Kendimi anlatamıyorum, izah edemiyorum. Yanlış anlaşılıyorum. Zihnimde bir takım sıkıntılar var, yaralar var. Bunları anlatamıyorum dediğiniz konularda, özellikle mental olarak sizi yoran konularda güzel bir şifa enerjisi çalışacaktır. Yakın çevrenizden destek görebilirsiniz ama sürekli aynı kişilerden destek görmeye çalışmayın. Çevrenizi biraz genişletin, çıkın, sosyalleşin. Kısa mesafeli seyahatler çok iyi gelecektir yine. Anlaşmalar, görüşmeler, tanışmalar, konuşmalar, araç alımı satımı yapabilirsiniz. E İletişim cihazı alımı satımı gibi tam olarak da oldukça şanslı olabilirsiniz. Ve son olarak e, balık burçlarına geldiğimiz zaman balık burçları bu etki ikinci evlerinde yaşayacak. Çok güzel paralar kazanabilirsiniz sevgili balıklar. Yeni iş arayışı içerisindeyseniz ben hak ettiğim maaşı almıyorum daha fazlasını hak ediyorum diyorsanız veya aslında... Mart ortasına yani ben bu yaşadığım hayatı hak ediyor muyum? Ben bu kadar değersiz miyim? Ben bu kadar değerli miyim? gibi kavramları sorgulamaya başlamışsınızdır muhtemelen. İşte artık kendi değerinizin farkına varmaya başlayacaksınız. Eğer o değerin içinde kendinize bir yer bulamıyorsanız hayır demeyi de öğrenmenizin gerekli olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü farklı alternatifleriniz de var ve asla mecbur değilsiniz. Bunu keşfediyorsunuz bu kavuşumla beraber. Evet arkadaşlar bu görünümün etkileri bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Yine kanala destek olmak isteyenler teşekkür butonundan veya katıl butonundan destek olabilirler. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinde kullanabilirsiniz. Umarım güzel haberleriniz olur ve yorumlarda paylaşırsınız. Sevgiler, hoşçakalın.